Türkiye bir badireden geçiyor. Mehdiyet'e geçişte bir kriz var. Dünyaya gurur ve kibir ve büyüklük enaniyeti kaplamış durumda. Herkes ayrı ayrı kendinin büyük olduğunu iddia ediyor. Mesela Irak kendinin büyük olduğunu, Suriye kendinin büyük olduğunu. Her yer büyüklük iddiasında. Halbuki Allah büyük. Biz Allah'ın kulu yüzdeseler bitecek iş. Hepsi Allah'ta birleşse konu bitecek. Ama hepsine büyüklük hissi olunca onun içinde boğulup kalıyorlar.